Herkese merhaba sevgili Teknoloji Okul takipçileri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programının yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde sizlere bugün kullanılması olan ki biz bu videoyu 7 Eylül'de çekiyoruz ama siz 8 Eylül'de izleyeceksiniz. Kullanıma açılan Early Access dediğimiz yani... Önden bir açılış yapılan oyundan bahsetmek istiyorum. Blood Hunt isimli bir oyun var. Battle Royale tarzı biliyorsunuz bu son dönemde çok popüler oldu. Hem mobilde bir sürü oyun var hem de bilgisayarda oynayabileceğimiz bir sürü bu tarz oyunlar var. Nedir bu? E birçok kişiyle beraber bu biz bu oyunları oynayabiliyoruz. İşte Blood Hunt oyununda aslında bunlardan bir tanesini örnek ücretsiz olarak oynuyorsunuz, öncelikle onu söyleyeyim. Artı 18 bir oyun çünkü biz, biz vampiri canlandırıyoruz bu oyunda ve o bakımdan 18 yaşından küçüklerin bu oyunu oynamaması gerekiyor, onu da altına özellikle çizelim. Şimdi biz oyuna girdik, çok da böyle kısa bir birkaç tane görevimiz vardı ama o görevleri yapmadan önce hem birazcık ortamda dolaşalım, hem de neler sunuyor, neler sunuyor, onlardan biraz bahsedelim istedik. Oyunu Steam'den indiriyorsunuz, onu söyleyelim. Bir Steam hesabınızın olması gerekiyor. Yaklaşık 16-17 GB'lık da bir yer kaplıyor oyun. Ve bu 16-17 GB'lık bir boşluğunuz varsa güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Biz Masterın GeForce RTX olan ve Intel Core i7 işlemcisine sahip olan bilgisayarında oynadık bu oyunu. Böyle bir canavar gibi bir bilgisayarınızda varsa siz de rahatlıkla bu oyunu oynayabilirsiniz. Evet şimdi oyuna girdik şu anda ekranda görüyorsunuz. Böyle yağmur yağan kasvetli bir yerdeyiz. Ben bir tane bu arada balta aldım. Bir burada çeşitli binalar var. Bunların bazılarını girebiliyorsunuz. Hadi ki nasıl bir e, battle royale oyunu bu? E, muhtemelen oyuna başlamadan önce bir bu tarz böyle bir training gibi bir bölümümüz var. Şuradan aldım ben bu arada bu, baltamı. Şöyle pataküte vuruyorum. Muhtemelen ilerleyen başka yerlerde de Başka türlü şeyler olacaktır diye tahmin ediyorum. Mesela burada ne var? Evet. Şimdi tırmanmak için W ve Space tuşuna basılır. ve patır patır. Her böyle binaya tırmanabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle görüyoruz. Şu an hemen tırmandım mesela. Bir objektifi tamamlamak üzere bir yere gitmem gerekiyor ama bir ortamı da size göstereyim. Şöyle. Bakın böyle. Sanki Londra havası gibi. Biraz biraz da kırmızılık da var ama. Bu arada bunların dışına çıktığınız zaman da ölüyorsunuz ha bu kırmızılığın. Bakın şimdi göstereyim ben size. Hey, yanlış geldik, yanlış. Bir dakika şuradan şöyle... ...batır kütür gidiyorum. Bakın şimdi kırmızılığın dışına çıkınca ne olacak? Hop! Bakın şimdi geldik. Burada dışı... Başka bir yerler var. Muhtemelen biz oraya çıkamayacağız. Şuraya ops yanlış yaptık. Pardon. Evet. Şimdi kırmızının dışına çıkmayı deneyeceğim. Bakın orada bir ölmeye başlıyorsunuz kırmızının dışına çıktığınız zaman. Canımız gidiyor. Sağ alt köşede görüyorsunuz. Burada erimeye başlıyoruz. Hemen kaçalım buradan. Böyle birçok şeyle etkileşimde bulunabiliyorsunuz. Bir de e, X tuşuna basınca böyle bir tarama modu geliyor. Mesela burada neler var? neler Şurada bir arkadaş var. Gidip bir kan emeyim ben şöyle bir hemen. Gel bakayım kardeşim sen şöyle hop. Tamam, yakalıyoruz böyle. Buradan kan emiyoruz biz bu arkadaşın ve canımızı güçlendiriyoruz kan emdiğimiz zaman. Sonuçta biz, biz Vampiriz. Söylediğim gibi oyun Artı 18 bir oyun. Yani gençlerin oynamaması lazım. En azından 18'inden küçükler için uygun bir oyun olmadığını bir kez daha ekranda da siz de gördünüz. Böyle güzel bir ortam yapılmış. Şimdi bir tane çıkalım bakalım buraya. Diyor ki bir şeyler yapalım diyor. Şöyle çıkalım. Bakın. Hop diye zıplaya çıkıyorsunuz. Haydi hora hora diye çıktık çıktık. Burada yapmanız gereken ve gitmeniz gereken yerleri size gösteriyor zaten. Şuradan Ho diye uçalım. Hop uçamadık. Düştük buraya geldik. Bakın işte oyun böyle devam ediyor. Muhtemelen bu objektifleri e, Slide jump, try making to slide jump to another roof diyor. Şimdi bir başka e, çatıya slide jump yapmayı denediyor Bakalım. Ho! Yapmayı denedim. Ama oldu galiba sanki ya da oldu mu? Hop. Olamadı galiba. İşte bu şekilde bir oyun. Ücretsiz olduğunu söyledim. Bir denersiniz, bir yüklersiniz, bir bakarsınız. Neler sunuyor neler sunmuyor, siz de kendiniz gözlerinizde görmüş olursunuz. Ee, bu tarz oyunlar çok popüler oldu. Çok moda oldu son dönemde biliyorsunuz. Hem e, oyun firmaları için çünkü ciddi bir gelir kaynağı haline geldi. Yok silah aldım yok kıyafet aldım yok. Ayakkabı aldım yok bot aldım falan diye buradan iyi paralar kazanıyorlar. Ee, onu söyleyeyim. Onun dışında da eğlence tarafında da tabii ki Battle Royale oyunlarının en önemli özelliğini biliyorsunuz. Birkaç kişiyle beraber hatta bazen 100 kişiye kadar çıkabilen rakamlarla bir kapışma söz konusu. Bu kapışmayla beraber siz de birçok böyle eğlenceli tarafında oyun arkadaşlarınızla veya tanımadığınız insanlarla birlikte yaşayabiliyorsunuz. Böyle de bir imkan sunuyor. oyunumuz biz böyle genel olarak bir özelliklerinden bahsetmek istedik. Bakın burada da bir şeyler var. Aa, bir dakika bu ne bunlar ne böyle? Oo, burada başka şeyler var. şunları bir gelelim. Aa, burada bir birisi ölmüş. Hmm. Şuraya bakalım. Evet, burada da birisi ölmüş. Bunları bir şey yapamıyoruz ama evet. Burada böyle ruh gibi bunlar duruyorlar. Ama bizim bir şey yapabilme durumumuz söz konusu değil. Bunları sadece bir gördük. Muhtemelen bunlarla ilgili bir şeyler olacak. Ama bu bir önceki objektivi yapmamız gerekiyor. Yani görevi gerçekleştirmemiz lazım diyor. Onu bekliyoruz diye, diye tahmin ediyorum. İşte oyun bu şekilde. Yani oyun tabii şu an oynamadık belki sizlerle ama oynadığımız zaman da muhtemelen böyle kendine göre bir e, deneyim sunacaktır diye tahmin ediyoruz ama çok yeni bir oyun e, bugün açıldı daha yani bir gün geçmiş olacak siz bu videoyu izlediğiniz zaman eğer merak ediyorsanız yaşın, yaşınız da 18'in üzerindeyse oyunu indirip bir denemenizi ben öneriyorum e, bir sürü rakibi var e, biliyorsunuz PUBG Mobile'den tutun da işte CSGO'ya kadar bir sürü rakibi var Valorant'a kadar bir sürü rakibi var bu da benzer bir oyun siz de bir denemek için en azından bizim gibi yükleyip bir deneme yapabilirsiniz Evet sevgili teknolojiku takipçileri, Master Notebook katkılarıyla hazırladığımız bir oyun canavarı programında sonuna geldik. Bu programda sizlere Blood Hunt isimli oyunu anlatmaya çalıştık. En azından bir giriş yaptık. E, devamında merak ediyorsunuz. Siz de bilgisayarınıza yükleyip kendinizi de görebilirsiniz. Bu oyunla ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda... Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal alardan da takip edebilirsiniz. Aynı zamanda bizleri www.teknoloji.com adresinde de takip ederseniz çok seviniriz. Oraya bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.